Hoş geldiniz sevgili kitalarım Umarım keyfinizde, sağlığınızda yerindedir. Bu hikaye okumalarına uzunca bir süre ara vermiştim aslında. Çünkü hikayelerin yeteri kadar izlenmediğini düşünüyordum. Ama daha sonrasında farklı videoların altında tekrar hikaye okumama yönelik istekler vardı. Sizi kırmak istemedim. Hazırda, geçenlerde yakın geçmiş zamanı incelediğimiz bir video olmuşken, böyle yakın geçmişte kullanabileceğimiz, Birkaç cümleden oluşan küçük bir yazı hazırladım ve bunu bugün birlikte inceleyelim istedim. Eğer yakın geçmiş videosunu izlemediysen ya da hikayeyi okurken tam olarak bir şeyleri oturtamadığını düşünüyorsan şu yukarı bıraktığım linkten yakın geçmişe gidip 10 dakika kadar ayırarak yakın geçmişin nasıl kullanıldığına yönelik bilgiler edinebilirsin. Eğer bu tarz videolardan keyif alıyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız özellikle yorum bırakabilirsiniz. Yorumlar değerli biliyorsunuz. Şöyle bir hikayemizi okuyalım. Aşağı yukarı neler varmış bakalım. Daha sonrasında da kelime kelime harf harf neyin nereden geldiğini açıklayarak hikayemizi inceleyelim. Hoy ha sido un buen día. Me he despertado más temprano de lo normal. He desayunado con mi familia y he visto una película con mis hermanos. Sobre las 5 de la tarde me ha llamado un amigo mío y hemos quedado para cenar juntos. Me he puesto un vestido blanco y unos zapatos rojos. Ha venido a recogerme a las 8 de la tarde. Hemos Senado en un restorante mexicano y he vuelto a casa a las once de la noche gibi böyle mini bir yazıdan oluşuyor genel hatlarıyla. Şimdi gelelim bunu tek tek kelime kelime harf harf analiz ederek Neyin nereden geldiğine bakarak okuyalım. Özellikle bu çalışmalar YDS İspanyolca için çok değerli oluyor biliyorsunuz. Tabii ki daha teknik yazılar okumanız gerekiyor ama aşağı yukarı nasıl okuyacağınızı öğrenebilirsiniz bu videolardan diye düşünüyorum. İlk cümlemize bakacak olursak. Hoy ha sido un buen día. Öncelikle fiilimizi seçiyoruz tamam mı? Fiilime baktım. ha sido şeklinde çekimlenmiş. Diğer videoyu biliyorsanız zaten ser eylemini çekimlediğini rahatlıkla anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Er kısmına atmış, ido getirmiş. Daha sonrasında a dediğine göre demek ki üçüncü bir şeyden bahsediyor. Asido, oldu. Ser olmak anlamına geliyor. Asido, oldu. Oy, bugün demek. Oy, asido. Bugün, oldu. Ne olmuş bugün? Un, buen, dia. Dia, gün demek. Buen, bueno, buena iyi manasında kullanılıyor. Diya eril bir kelime olduğu için buen tercih edilmiş. Un da zaten bir demek. ya eril bir kelime olduğu için una şeklinde değil un olarak kullanmış. Yani diyor ki bugün oldum iyi bir gün. Bugün iyi bir gündü. Me he, he despertado mas temprano de lo normal. Öncelikle fiilimi seçiyorum yine, me e, despertado, e despertado şeklinde kullandığına göre bunu ben yapmışım, başında bir de me var, me de yine benim, kendim demek, demek ki dönüşlü bir fiilden bahsediyor bu, me e, despertado, uyandım, despertarse eyleminden geliyor, mas temprano, temprano erken, mas daha demek, mas temprano daha erken, Neyden daha erken olduğunu söyleyebilmek için devamında bir D de kullanmış. Neyden daha erkenmiş bakalım. Lo normal. Şimdi normal zaten normal. Lo'yu neden kullanmış? Lo dediği de artık olan, hani normal olan şeyden, normalinden daha erken uyandım. Toparlayacak olursak normale göre daha erken uyandım demek istiyor. Devam ediyorum. Edesa yunado kon mi familia? Cümle sonlanmamış. iyi şeklinde devam ediyor. Ama demek ki başka bir cümleye bağlayacak. O yüzden burada kesebilirim. E desayunado. Desayunar eylemini çekim demiş demek ki. Kahvaltı yapmak anlamında gelir. E desayunado. Kim kahvaltı yapmış? Ben kahvaltı yapmışım. Kahvaltı yaptım. Kon demiş. İle. Kim ile kahvaltı yapmışım? Mi, familia. Familia, aile. Mi, familia. Benim ailem. Ailemle kahvaltı yaptım. I ve. Ebisto, una película con mis hermanos. Buradaki artık ber eyleminden geliyor ve düzensiz bir eylem. Normalde eri atıp işte bido falan yapmamız gerekiyor ama düzensiz bir eylem olduğu için bisto şeklinde kullanıyor. Yine ebisto demiş demek ki ben izlemişim. Una, pelikula. Pelikula film. Una bir demek. Pelikula dişil olduğu için una pelikula şeklinde dişil olarak kullanmış. Bir film izledim. Con ile demekte. De hatırlayın. Kimle izlemişim? Miss Ermanos. Şimdi Ermano erkek kardeş, ermana kız kardeş. Ermanos dediğine göre bunların hepsi erkek kardeş de olabilir. Erkek kız karışık da olabilir. Erkeğin ağır bastığı bir dil biliyorsunuz. Burada artık mi hermanos dememiş. Mi? Çünkü yukarıda mesela mi familia diyordu. Benim ailem diyordu. Familia tekil olduğu için onu öyle kullanıyordu. Burada ise mis hermanos şeklinde. ikisinde de çoğul yapmış ki seste bir bütünlük yakalayalım. Tamam. Mis bizim falan değil yani. Mi de benim demek. Mis de benim demek. Sahip olduğum şeye göre değişiyor. Mis hermanos. Benim kardeşlerim. O zaman ailemle kahvaltı yaptığım ve kardeşlerimle bir... Film izledim diyor. Devam ediyor. Sobrelas, cinco de la tarde, me ha llamado un amigo mío y Yine iyiye kadar geldim. Şimdi bu cümleyi bilerek koydum ki saatlere hakim misiniz? Bunu görün istedim. Saatleri hiç bilmiyor olabilirsiniz. Biliyor ve bir şekilde kullanıyor olabilirsiniz ama nereden geldiğine hakim değilsinizdir. Yine şuraya saatler videosunu bırakıyorum. Her birinin nereden geldiğini anlamıyla, mantığıyla açıklıyorum. Onu da inceleyebilirsiniz. O yüzden burada hızlı geçiyorum. Sobre las cinco. Las cinco saat beş. Sobre beş gibi dela tarde öğleden sonranın akşamın 5'i gibi ma yamado yamar eylemi var burada ma yamado diye kullanmış ayamado dediğine göre bunu başka bir insan yapıyor m dediğine göre de bunu bana yapıyor demek ki eylem bana dönmemiş bu dönüşlü bir eylem değil başkası yapıyor ben etkileniyorum yamar aramak ayamado o aradı kimi aradı beni aradı kim aramış beni bakalım? Un amigo mio. Bunu da geçenlerde Instagram'a bir post olarak atmıştım. Amigo arkadaş. Un amigo bir arkadaş. Un amigo mio dersen bunun hem herhangi bir arkadaş olduğunu hem de benim herhangi bir arkadaşım olduğunu belirtmiş oluyorum. Un amigo mio. Yani saat 5 gibi öğleden sonra akşam 5 gibi bir arkadaşım beni aradı diyor. Ve emoz KEDADO PARA fener JUNTOS Burada da artık bir kedar eylemi var ve emos şeklinde kullanmış. Yani biz olarak kullanmış. Keder normalde buluşmak anlamına geliyor. Yalnız buluşmak için anlaşmak olarak da kullanılıyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Diyor ki emos kedado biz buluşmak için anlaştık. Para diye devam etmiş. Para için demek demek ki ne için buluşacaklarını açıklayacak. Fener comer yemek Fener, akşam yemeği yemek. Juntos, birlikte. Şimdi beni arayan bir erkek arkadaş olduğu için kadın erkek bir karışık kullanım veriyorum. Artık juntos diye kullanıyorum. Beni arayan da kadın olsaydı ikimiz de kadın olacağımızdan juntas şeklinde kullanırdım. Me puesto un vestido blanco y unos... Zapatos rojos. Dikkat ettiyseniz burada i'den sonra devam ettim. Kesmedim. Çünkü i'den sonra başka bir fiil gelmiyor. Demek ki hala oradaki durum benim ilk cümleme, ilk çekimlediğim fiile bağlı. Me, e, puesto. Şimdi bakıyorum hiçbir şekilde tanıdık gelmiyor bu eylem. Çünkü bu eylem düzensiz bir eylem. Ponerden geliyor. Poner koymak demek. Ama e, puesto derken bu kere bana göre çekimlemiş. E başında da me var. Demek ki yine kendime olan bir şey. Demek ki bu dönüşlü eylem. Ben yapmışım, ben etkileniyorum. Ponerse ise giymek anlamına geliyor. Yani yine Instagram'da paylaştığım bu kısa videolarda Ponerse, bestirse ve cebarın farklarına değinmiştik. Ponerse, giymek. Me epuesto, giydim. Neyi giymişim? Un bestido. Bestido, elbise. Un bestido, bir elbise. Nasıl bir elbiseymiş bu? Un vestido blanco, beyaz bir elbise. V diye devam ediyor. Daha neler giymiş onlara bakalım. Unos, zapatos, rojos. Zapato ayakkabı. Zapatos şeklinde kullanılıyor bir çift olarak giydiğimiz için haliyle o çoğul olduğu için artık unos zapatos diyemiyorum. Unos zapatos şeklinde devam etmem gerekiyor. Tamamıyla bir bütünlük korumak amacım. Rojo, kırmızı demek. Yine zapatos. Çoğul olduğu için, çoğul bir kullanım yaptığımız için, rohuyu da çoğul şekilde kullanıyorum. Yine bir bütünlük sağlıyorum. O zaman ben beyaz bir elbise ve kırmızı ayakkabılar giymişim. A venido a recogerme a las de la tarde. Yine fiilime bakıyorum. A venido. Basit bir eylem. Zaten ido gelmiş, attık idoyu. Er olabilir, ir olabilir dedik. nir gelmek eylemi. Kim gelmiş bakalım? A benido diyor, o gelmiş. Burada dediğim gibi kimin geldiğini, nasıl olduğunu anlayamıyorsanız mutlaka o geçmiş zamana anlattığım videoyu izleyin. Bütün çekimler orada diye detaylarına girmedim. A benido, geldi. A rekoherme. Rekoherme. Çok sevdiğim bir eylem. Bu böyle ortalığı toplamak olabileceği gibi birini bir yerden almak da olabilir. Yine Instagram'da kısa bilgisi mevcut. Recojer almak demek ama başında bir tane A var. Abenido geldi. A recoger. Almaya oluyor artık tamam mı? Biliyorsunuz A yönelmeydi mesela. Akasa. Eve. Al trabajo. Işe. A recoger. Almaya olur artık. Kime almaya? M diye sonuna eklemişim. Beni almaya. Buradaki M'yi, mesela diğerlerinde, önceki kullanımlarda, hep fiilin başındaydı. me puesto var mesela, işte M'ye yamado var vesaire. Buradaki M neden sonda? Çünkü burada artık recoheri çekimlememişim. Her şeklinde, oradaki er şeklinde bırakmışım. Master haliyle. Bu sebeple bunu artık sonuna kullanmam mümkün. Beni almaya geldi. Yine saatlere girmişim. Alas ocho. Saat sekizde. De la tarde. Tarde öğleden sonra demek. De la diye bağlıyorsa. Demek ki öğleden sonra veyahut akşam sekizde beni almaya geldi diyorum. Saatlerinde detayı var. Uzamasın diye girmiyorum. Emos senado. Senar ne demiştik yukarıda? Akşam yemeği yemek. Geçmiş zamanda kullanmışım iki ayaklı gördüğünüz gibi emos var, senado var. Kim senaryelemini yapmış? Emos dediğime göre biz yapmışız. Değil mi arkadaşımdan bahsediyorum. Şimdi yukarıya baktığım zaman akşam saat sekizde beni almaya geldi, oldu. Biz birlikte senar yapmışız. Emos senado. Akşam yemeği yedik. En diye devam ediyor. Demek ki biz bu akşam yemeğini bir yerde yemişiz. Çünkü en bulunma manasına gelir. En kasa evde. En el trabajo işte. En demişim burada un restaurante restoranda değil mi? Bir restoranda un bir demek artık biliyoruz. Nasıl bir restoranmış bu? Bitmemiş. Devam ediyor. Mexicano Bir Meksikan restoranında biz akşam yemeği yemişiz. Şimdi buradaki en Eks ile yazılıyor farkındayım ama mexicano değil de mexicano şeklinde okuyorlar günlük dilde öyle nedense. I he vuelto a casa a las once de la noche. He vuelto yine bakıyorum ado yok sonunda i de yok demek ki bu düzensiz bir eylem Bolverden geliyor dönmek manasında. He vuelto kim dönmüş ben dönmüşüm değil mi? E diyor çünkü. A diye devam etmiş demek ki bir yere diyor. Nereye dönmüşüm bakalım? A kasa. Eve dönmüşüm. Ne zaman döndüm diyor? A las once. Saat on birde. De la noche. Gecenin on birinde. Noche de artık. Gece demek. Bunu böyle sadece yakın geçmiş zaman çalışalım ve pratik yapabilelim diye hazırladım. Umuyorum ki yakın geçmiş zaman bir tık daha iyi oturmuştur. Derseniz ki hocam şu şu zamanları da inceleyelim, şunları da bakalım bakalım. İşte ya da ne bileyim başka herhangi bir hikaye alıp okuyalım. Bunu ben yazdım çünkü yani tamamıyla yakın geçmiş zaman çalışması olsun diye. Ya da zamanların karışık olduğu bir hikaye olsun derseniz artık yani neye ihtiyacınız varsa bunu yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda bu geçmiş zamanın bulunduğu video serisinde ki bir fiil ile bile konuşabilirsiniz şeklinde geçiyor. İşte bir fiil aldık binlerce cümle kurduk vesaire diye başlamıştık buna. Burada istemek, yeterlilik, zorunluluk, sahiplik, gelecek zaman işte saatler bunlar mevcut. Her birine ihtiyacınız olduğu ölçüde izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Özel derslerim hakkında bilgi almak isterseniz de aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım Instagram adresimden ya da mail adresimden benimle iletişim kurabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.